Evet arkadaşlar sıra geldi 3. videomuzda 3012 30 Aralık 2018 Pazar gününün 3. videosu arkadaşlar. Şimdi bu videoda yine 3 tane maç seçtik. Maçlarımız zaten değişmiyor. O günün maçları hep aynı. Çünkü formülü anlatmaya çalışıyorum size. Maçları isterseniz değiştirin, isterseniz aynısını oynayın. Şimdi burada ilk yarı, ikinci yarı oynadık arkadaşlar. Ee, Oranları yüksek olduğu için paranızın mislimsiz çıkarma şansınız var isterseniz. Banko da ekleyebilirsiniz. Toplam 18 kupon. Ee, hemen ispatını yapalım daha önce tutmuşlardan. Bakın bu gördüğünüz 26 Aralık Çarşamba'nın e, videosunda kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Tutmuş bakın. 3 maç oynamışız yine aynı şekilde. 3. kupon tutmuş. 18'de 3. kupon tutmuş. Tabii bunun Ganyanları yüksek olduğu için 2 tane de maç eklediyseniz Banko. Ganyan'a normal olan parayı bulmuşsunuz demektir arkadaşlar. Verdiğiniz parayı 4'e 5'e hatta daha fazla katlama şansı var. Şimdi devam edelim. Şimdi e, pazar gününe döndük tekrar. 3 maçımız var. 313 numaralı maç. 310 ve 310 numaralı maç. Şimdi arkadaşlar ilk yarı ikinci yarı oynuyoruz. Toplam 18 kupon. Ganyanları yüksek. 3 maçı çarptığınızda zaten paranızı fazlasıyla çıkarıyorsunuz. 3 misli yapsanız 5 misli yapsanız 18 kupon ayrı ayrı. 9-9 iki tane formül. İkisi peş peşe geliyor zaten maçları aynı bunun peşine e, 3 9 kupon 9'da bir 18 siz 18 kupona takip ettiğiniz maçlardan banko iki tane yazarsanız alacağınız parayı daha da misli, misli çıkarmış olursunuz Arkadaşlar şimdi bakın hemen yukarıda 300'ü, 3. 300 maçı görüyorsunuz 3 tane ihtimal 310'a 3 ihtimal 310 size 2 ihtimal ilk yarı ikinci yarı şimdi 310 maça sıfırdan 1'e sıfırdan 2'ye sıfırdan sıfıra dedik şimdi bunu nasıl yapıyoruz Şimdi bakın yukarıda birinci satır diye sol tarafta hemen yazıyor birinci satır 300 numaralı maçı sıfırdan bire sıfırdan bire sıfırdan bire soldan sağa doğru üç tane yazdık sonra aynı maçı üç tane sıfırdan ikiye yazıyoruz sonra hemen alta geçin alt bölüme 300 numaralı satırın devamı bakın ilk birincisi 300 numaralı maçı bu sefer sıfırdan sıfıra yazıyoruz yani üç ihtimallerimizi de kullandık burada seçtiğimiz tabii üç ihtimali. Şimdi ikinci satıra geldik. 310. maçı yazacağız buraya. 310. maça 1-0, 1'den 0'a, 2'den 0'a, 0'dan 0'a dedik. Bakın ikinci satır hemen yukarıda 2 diye yazıyor. İkinci satır 310 numaralı maç. Yan yana hep 310. 9 tane 9 kupon. Ayrı ayrı 9 kupon bu. 1'den 0'a, 2'den 0'a, 0'dan 0'a. 1'den 0'a, 2'den 0'a, 0'dan 0'a. İkinci satır bakın. Hemen altta ikinci satırın devamı. 1'den 0'a, 2'den 0'a, 310 tabii. 0'dan 0'a devam ediyor. Şimdi 318 3. satıra bakın. 0'dan 1'e 1'den 1'e yukarıdaki itimali verdik ki ilk yarı ikinci ikinci yarıya. Şimdi buraya birinci itimali 0'dan 1'e dedik. 3. satıra komple alttaki de dahil olmak üzere. Bakın üstte 318 0'dan 1'e hepsinde var. Altta da var 0'dan 1'e 3. satırın devamında. 9 kuponu böyle doldurduk arkadaşlar. 0'dan 1 318'i banko yazdık. Şimdi siz bunun altına 2 tane maç belirleyeceksiniz öbür kuponlara da yazacaksınız o iki maçın ganyanları ufak olsa da alacağınız parayı artırır arkadaşlar biraz önce çarşamba günü tuttu ee, onun şeyini gösterdim videosunu arkadaşlar oynayanlar varsa e, takip edenler oradan göreceklerdir ben e, maç takibi yapmıyorum sadece bakıyorum bültene oranlara göre oynuyorum arkadaşlar o yüzden arkadaşlarım oynuyorlar tutturduklarını söylüyorlar yorum yazanlar da var şimdi ikinci dokuz kupona geçtim yine pazar günü maçlarımız aynı yine 9 kupon da burada 18 kupon şimdi gördüğünüz gibi 300. maça ne demiştik 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a biraz önce yaptığımız gibi bakın birinci satır 0'dan 1'e 3 tane 0'dan 2'ye yan yanına birinci satırın devamına 0'dan 2'ye yani 3 şansımızda yazıyoruz 3 300. maç altta birinci satırın devamı ikinci bölümde 300 0'dan 0'a 3 tane yazdık hemen altına 310 dedik yine 3 ihtimal 1'den 0'a, 2'den 0'a, 0'dan 0'a. Bakın yan yana yazdık. İkinci satıra bakın. 1'den 0'a, 310. 2'den 0'a, e, 0'dan 0'a. Devamına bakın. İkinci 310 yine 3 tane. Yine 1'den 0'a, 2'den 0'a, 0'dan 0'a birer tane. Biraz önce yaptığımızın aynısı. Altta da yine ikinci satırın devamı. Yine 1'den 0'a, 2'den 0'a, 0'dan 0'a, 310. Şimdi alta geçik, biraz önce sıfırdan biriyi kullanmıştık. Bakın yukarıda sağ üstte yazıyor. Şimdi birden biriyi kullanıyoruz. Üçüncü satıra bakın, 3 318 numaralı maç. Komple hepsinin altına birden biri diyoruz. Birinci kupon, ikinci kupon diye yukarıdan aşağı altlarına yazdım. 3k, 4k yani kupon üçüncü kupon, dördüncü kupon diye. 9 öbürü 9 da bu 18. 3 misli yapsanız arkadaşlar 54 lira yapar. Ama tabi bunların Ganyanları yüksek olduğu için 400, 500 alma şansı var. Üç misli bile yapsanız. Yapacağınız iki tane daha maç ekleyin. Veya bir tane daha maç ekleyin arkadaşlar. Ganyan'ı düşük olsa da. Keyfinize bakın. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeyi unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Bildirimleri açın. Gün gün çektiğimiz videoları görün. Sağ alttan tıkladığınızda geçmiş videolarımızın hepsini oradan görebilirsiniz. iddia videolarını. Bizi izlediğiniz için teşekkür. Yine de izlemeye devam.